Gençler selamlar ben İsmail Hoca'nız Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepiniz hoş geldiniz aYT Matematik 2023 kampında arkadaşlarım Türevin 6. videosundayız Ve buradaki notta kalmıştık Umarım iyisinizdir arkadaşlarım Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, ruh sağlığınız, beden sağlığınız her şeyiniz yerindedir Sınava artık sayılı günler kaldık Sayılı günlerden kastım da yani 150 küsür gün falan var Yani öyle hani sonuçta bir sayılı gün Ama ee, biliyorsunuz ki dönemin başında daha 365 gün vardı. Şimdi ise yaklaşık 150 küsür gün var. Yani bu da demek oluyor ki zaman inanılmaz derecede hızlı ilerliyor. Zaman seni beklemiyor. Zaman her zaman bir adım önünde ama sen ne yapacaksın? Hızlı koşacaksın ve zamandan geri kalmayacaksın. Önüne geçemezsin, ileri göremezsin ama geride kalmayacaksın. Evet. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz yine türevden devam ediyoruz ve bir notta kalmıştık 81. örneğimizi çözeceğiz birazdan bu notu verdikten sonra ve bu örneği iki türlü çözeceğiz arkadaşlar. Bu iki türlü çözümü yaptıktan sonra da artık devamında 90. örneğimize kadar çözeceğiz. 90. örneği çözdükten sonra ise bir diğer dersimize geçmek için sizden müsaade isteyeceğim. Hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız arkadaşlarım geçelim hadi buyurun dersimize. Bakalım demiş ki bize bir parabolde orijinden çizilen tehditler birbirine dikse parabol denkleminin diskriminantı eksi bir olur. Şimdi aslına bakarsanız biz bu soruyu parabolde de çözdük. Yani bildiğiniz parabol konu anlatımında bu tarz bir soru çözdük zaten. Şimdi o parabol gibi çözümü tekrardan yapmak istiyorum ben size biliyorsunuz ki orijinden e, teğetler varmış bu parabole yani bizim parabolümüzün nasıl bir tipinin olduğunu bilmiyoruz örnek veriyorum şöyle bir tipi var ve sen bu parabole gittim bir şöyle teğet çektim Bir de böyle teğet çektim ve bu teğetler birbirine dik oldu ve şunu da biliyorsun orijinden Eğer bir doğru geçiyorsa bu doğruların Sevgili arkadaşlarım isimleri y eşittir MX biçiminde olmak zorundadır yani bunun yanında bir a'sı yoktur mesela. E niye yoktur? Çünkü orijinden geçiyor 0 a sıfırı sağlamak zorunda. Yani genel itibariyle bunların formatı bu. Ve şu parabol yani x kare artı 2x artı k bölü 4 dediğimiz parabol. Eğer ki şuradaki mx doğrularına yani şunların genel ismi mx ya yani mx doğrularına dikse ben bunu bu tarafa atıp ortak çözüm yaparsam bak x kare artı x parantezinde 2 eksi m gelir burası artı bir de k bölü 4'ümüz var eşittir 0 denkleminin diskriminantı 0 olmak zorunda niye çünkü parabol buradaki doğruya t etti pekala hemen deltasını 0 eşitleyelim şimdi eğer ki delta 0'a eşitse 2 eksi m'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı k bölü 4 diyorsunuz eşittir 0 şimdi buradan ne gelir bak m kare gelir eksi 4 m gelir artı 4 gelir şu 4 ile şu 4 giderse de eksi k gelir eşittir 0 dedik Şimdi bizden istenen neydi? K kaçtır diye sorulmuştu. Değil mi? Doğru mu? Pekala. Şimdi m kare 4 m artı 4-k dediğimiz bir denklemimiz var artık elimizde. Bu m'ye bağlı bir denklem biçiminde düşünebiliriz bunu. Ve dikkat edin. Buradaki dikliği nasıl kullanacağız? Eğer şu doğrunu, şu doğru, bu doğruya dikse eğimleri çarpımı diktir. Yani buradaki m'lerin alabileceği değerlerin çarpımları eksi 1 olmak zorunda. O halde... M'ye bağlı bir denklemse M'nin köklerinin çarpımı cevabı verir. Yani 4 eksi K C bölü A'ya bakıyoruz. 4 eksi K bölü 1 eşittir. Eksi 1 olmak zorunda. Ve tabii ki buradan K eşittir. Kaç gelecek? 5 gelecek. Yani K 5'miş. Peki bunun daha kısa bir çözüm yolu var mı? Tabii ki de var. İşte bakın burada bunu vermişiz. Eğer bir parabol varsa ortada ve orijinden geçen iki tane teğet bu parabole, bu, bu parabole teğet olup birbirlerine de dik kesiyorlarsa... İşte arkadaşlarım bu parabol denkleminin diskriminantı 1 olacak diyoruz. Parabol denklemi burada. Hemen diskriminantını hesaplayalım. B kare yani 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı k bölü 4 eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlarım? 1. Bakınız 4'ler gidiyor. 4 eksi k eşittir. 1 geliyor. Yani... Şurada bak şunu çizdik. Çizdikten sonra bunu yazdık. Bunu bu tarafa gönderdik. Deltasını bulduk. delta'ya gittik. Bazı işlemler yaptık. Sıfıra eşitledik. Deltasının kökler çarpımı yorumu yaptık. Kökler çarpımı yorumu yaptıktan sonra 4 eksi k eşittir. Eksi 1'i bulduk değil mi? Ama şurada verilen not sayesinde bakın arkadaşlarım aynı ifadeye sadece 2 satış sürdü ulaşmamız. Dolayısıyla bunu kullan yani anlatabiliyor muyum? Bunu kullan. Bu senin işini kısaltır. Aynı işi yaparsın da süreni kısaltır. Tamam mı? Süreden kazanç sağlarsın. 147. sayfamızı böylelikle bitirdik. Geçtik 148'e. 82. örnek. X kare artı 7 X artı 3 parabolünün. Diyor ki şu doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı Şimdi bak güzel kardeşim. Elinde şöyle bir parabol olsa örnek veriyorum. Tamam mı? Sonra bir tane de doğru varmış. Şöyle bir doğru. Diyor ki bu doğrunun ismi 5 X eksi 6. Bu 5 x 6'nın eğimini arkadaşlarım? Bunun eğimi m eşittir 5 olur. Doğru mu? Pekala. Şimdi bu doğrunun eğimi 5. Bunun diyor en yakın noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Bak. En yakın noktasını ben nasıl bulurum? Şimdi en yakın nokta denildiği zaman sen dert göz kararı bulabilirsin. Bak şöyle yaparsın. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Heh, bura dik. Tamam eyvallah o zaman yakın nokta bura. İyi de bu göz kararı yani hani Biliyorsunuz hani milimetriyin milimetriyi çalışmak zorundayız yani. yani. Sonuçta matematik bir nettir arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu şuradan alacaksın. Ee, örnek veriyorum. Şu çay bardağına şu kalemin en yakın noktası neresidir? Ne yaparsın? Kalemin konumunu hiç bozmadan çay bardağına yaklaştırırsın. İlk dokunduğu yer en yakın noktasıdır. İyi ama bunu matematiksel olarak kağıdın üzerinde nasıl göreceğiz? Görmeyeceksin de yorumlayacaksın. Yani burada şuna, şunu bahsediyoruz. Bunu aldım, taşıdım, taşıdım, taşıdım. İlk değdiği yer en yakın noktasıdır. Aa bak burasıymış. Aşağı yukarı doğru çizmişiz yani az önce göz kararı dedik ya. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Şöyle. Ben diyorum ki madem bunun eğimi 5, parabolün üzerinde bir tane teğet buluyorum, o teğetin de eğimi 5 olsun isteyeceğim. Yani şuna paralel olup ee, parabole değen, şurada değen. Bir sevgili arkadaşlarım eğimi de 5 olan bir teğet bulmam gerekiyor. O zaman şunu sormam gerekiyor. Bu parabolün hangi teğetinin eğimi 5'tir? Yani diyor ki türevini bul diyor. F türevi x eşittir. 2x artı 7. Hangi noktadaki hangi x'deki eğimi 5'tir? O zaman 7'yi karşı yatarsın. 2x eşittir. Eksi 2 olur. X eşittir. Eksi 1 olur. Demek ki apsisi eksi 1 olması gerekiyormuş. apsisi eksi 1 ise e, tabi doğal olarak ordinatını bulmak için de Şurada yerine yazarsın. 1 -7 artı 3 dersin Bu da arkadaşım -3 gelir Demek ki bu Şuradaki noktanın en yakın noktanın e, koordinatları -1'e -3'müş bunların da toplamı istenmiş bizden doğru cevabımız eksi -4'tür diyeceğiz Sevgili arkadaşlar devam 83 yukarıda y= FX fonksiyonunun bakın grafiği ve bu fonksiyona x= eşittir 2 apsisli noktada teğet olan D doğrusu verilmiş arkadaşlar bir de h5x diye bir fonksiyon var. Bu da f kare x çarpı x artı 1'in karesi olarak verilmiş. H türev 10 soruluyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii ki h'ın türevini alacağız. H türev 5x çarpı 2'nin türevi 5. Bunları unutma. Eşittir. Burada gördüğünüz üzere şuna 1 buna 2 dersek. iki tane ifadenin çarpımı var. Çarpımı türevi uygulayalım. Birincinin türevi 2 çarpı fx çarpı f türevi x. Çarpı ikincinin aynısı x artı 1'in karesi. Artı birincinin aynısı yani f kare x Çarpı ikincinin türevi 2 çarpı x artı 1 çarpı 2'nin türevi 1 olduğu için yazmıyorum Benden h türev 10 istenmişti O zaman x gördüğüm yere 2 yazmam gerekiyor ki h türev 10 gelsin Çarpı 5'imiz var eşittir X gördüğümüz yere 2 yazıyorduk unutmayın 2 çarpı f 2 çarpı f türevi 2 Çarpı 2 artı 1 3 yapar karesi 9'dur Artı f kare f kare 2 çarpı 2 çarpı 2 artı 1 de 3 yapar Pekala bize neler lazım şimdi bir f2 lazım bir f türev 2 lazım bir de bir daha f2 lazım şimdi f2'leri bir bulalım f2 kaçmış bak burada 2'ymiş gördün mü direkt vermiş sana. f2 2 ise 2 çarpı 2 çarpı f türev 2 lazım bir de şöyle çarpı 9 artı f2 2'ydi karesi 4 yapar 2 çarpı 3 pekala şimdi bize sadece ama sadece şu gerekiyor f türev 2 bunu da nereden bulacaksın ya da bu ne demek? F fonksiyonuna 2 apsisi noktadan çekilen şuradaki teğetin eğimi demek. Peki bu eğimi nasıl bulursun? Karşı bölü komşuyla. Şurası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 2'den eksi 1'e 3 birim. 2 bölü 3'müş arkadaşlar burada. Çok güzel. Şu 3'le şunu sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 24 yapar. 4 çarpı 2 çarpı 3 yine 24 yapar. Toplarsanız 48'in ta kendisi gelir. Demek ki arkadaşlarım h türev 10 çarpı 5 h türev 10 çarpı 5 48'miş. h türev 10 kaçtır o zaman? Tabii ki 48/5'tir. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım buymuş diyebiliriz. Devam. 84. örnek. f fonksiyonuna üzerindeki 2'ye -1 noktasından çizilen teğet denklemi 3x 7 doğrusudur. Şimdi o zaman bu teğet denkleminin eğimi 3. Bunun x'in katsayısı m 3 eksi -1 noktasından çizildiğine göre demek ki f'in türevinde 2 de sevgili arkadaşlarım 3'müş. Hatta f 2 de -1 olduğunu vermiş zaten. Bayağı bir şey vermiş aslında bir satırda. Bence gayet fazla bilgi. Teşekkür ederiz. Ve demiş ki h 2x 7 5x f kare 2x 2'ye eşitmiş. Bu fonksiyonuna göre xler -7'ye giderken hx x eksi h eksi 7 bölü x artı 7 limitinin değeri yani bizden ne istenmiş aslına bakarsanız hashin türevinde eksi 7 istenmiş pekala. Şimdi o zaman arkadaşlar ben şurada hashin türevini bulmak zorundayım. h'ın türevinde 2x eksi 7 çarpı içinin türevi eşittir 5x'in türevi 5'tir artı şu kısmın türevi de bakın 2'yi başa attım f'in üstünü bir azalttım attım 2x artı 2 çarpı f'in türevinde 2x 2 çarpı nerenin türevini almadım hala 2x 2'nin türevini almadım çarpı 2 diyorum pekala h türev eksi 7 soruldu demiştik o zaman x gördüğümüz yere tabii ki ama tabii ki 0 yazmamız lazım dolayısıyla h türev eksi 7 çarpı 2 eşittir 5 artı 2 çarpı x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk f2 geldi x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk f türev 2 geldi ve çarpı 2'miz mevcut h türev eksi 7 çarpı 2 eşittir. 5 artı. Bak f2 kaçmış? Eksi 1. 2 çarpı eksi 1 çarpı f türevi 2 kaçmış? 3'müş. Bir de çarpı 2'miz var. Muhteşem. O halde arkadaşlarım haşın türevinde eksi 7 çarpı 2 eşittir. Bakın 6 12 eksi 12. Eksi 12 5 daha kaç yapar? Eksi 7 yapar. Doğru mu? 2'yi de karşıya bölüm olarak gönderirsen haş türev eksi 7 yani bize sorulan ifade Eksi 7 bölü 2'nin ta kendisi olacaktır. Evet hayırlı uğurlu olsun 84'ü de çözdük. Geçtik 85'e. Ne demiş bakalım? Yukarıdaki grafikte d ve k doğruları yeştref x fonksiyonunun grafiğine sırasıyla eksi 2 ve artı 2 noktalarında bakın gördüğünüz üzere t etmiş. Pekala. F türev eksi 2 ile f türev 2'nin çarpımı 1'miş. Peki olduğuna göre k doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı Kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şurası 120 dereceymiş ya. Şurası kaçtır? 60 değil mi? 60 derece. Şimdi şu eksi 2 yani bu fonksiyona eksi 2 apsisi noktadan çizilen teğetin eğimi. Yani şu d doğrusunun eğimini ben nasıl ifade ederim? F'in türevinde eksi 2'den çekildiği için f türev eksi 2'dir bunun eğimi. Yani şurası. Bu eğim aynı zamanda burası 60 derece olduğu için tanjant 60'a da eşittir arkadaşlar. Burası tanjant atmış. Peki ben tan atmışla neyi çarparsam 1 yapar. Tabii ki kot atmış. Peki kot 60 derece neye eşittir? Tanjant 30 dereceye eşittir. Haa mükemmel. K doğrusunun yani şunun. X 80 ile yaptığı pozitif yönlü açı sorulmuş. Yani şu şekilde uzatırsak. Bakın şurası var ya o sorulmuş. E güzel kardeşim bu f türevi 2 demek. F fonksiyonuna 2 absisli noktadan çizilen. teğe'tin yani şunun eğimi demek. Ben bunun eğimini zaten. Şuraya teta derseniz. Tanjant teta ile bulur. Tanjant teta da f türev 2'ye eşittir. Yani bu da tanjant 30'a eşitse demek ki buradaki teta dediğimiz açı 30 derecenin ta kendisi. Bize zaten x yapılan pozitif yönlü açı sorulmuştu. O halde cevabımız tabii ki de 30 derece olacaktı. Güzel soruydu. Ve devam ediyorum 86 ile. fx verilmiş arkadaşlar neymiş? x kare eksi 4 x artı 4. Bu fonksiyonun üzerinden seçilen a ve b noktalarından bu fonksiyona teğetler çizilmiş. Peki çizilen teyitler x ekseni üzerindeki 4 apsisli noktada aynı zamanda kesişiyorlarmış. Buna göre a ve b noktalarını bulunuz demiş. Şimdi bu x kare eksi 4 x artı 4 dediğimiz şey aslında bakarsanız x -e 2'nin karesinin ta kendisidir değil mi? Ve x -e 2'nin karesinin biz parabol olduğunu biliyoruz ve rahatlıkla çizebiliriz. Nasıl? İşte bunun kökü 2'dir. Yani şurası 2 bu noktadan bu noktaya teğet olan bir parabol. Yani şu şekilde bir parabol arkadaşlar. Hop çizdik. Şimdi bu f(x)imiz bizim. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşlarım, işte bu e, parabol parabole iki tane teğet atılıyormuş A ve B noktalarından. Parabolün üzerindeki A ve B noktalarından. Bu teğetler de 4 apsisli noktada kesişiyorlarmış. Bak şurası 4 olursa hatta biraz yaklaştıralım, orantılı olsun. Şurası 4. İşte bu noktada bu teğetler kesişiyormuş. O zaman bu teğetler nasıldır? Birisi şöyledir arkadaşlar. Ötekine mecburen bu şekildedir. Çünkü parabolün daha alt kısımda bir ee, görüntüsü yok. Demek ki sevgili arkadaşlar bir teğetimizin eğimi sıfır olan x80'ini ta kendisiymiş. Çünkü zaten bu parabol x eksenine teğet olduğu için o teğetlerden birisinin x80 olması bence çok şaşırtıcı bir durum değil. Şurası a noktasıymış. Şurası da o zaman b noktası. b noktasını bulduk diyelim. Çünkü 2'ye 0 noktası. Peki diğer noktayı nasıl bulacağım ben? Şimdi diğer noktayı bulabilmek adına gençler şöyle biraz yaklaşalım. Şimdi çok iyi dinliyorsunuz beni. Arkadaşlar ben şöyle hangi rengi alalım? Moru alalım. Biraz da inceltelim. Şimdi şuraya bir üçgen çizsem ben şu şekilde. Şöyle bir üçgenim olsa dik üçgenim. Ben o zaman şurada bu teğetin eğimini bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Nasıl bulacağım? Diyeceğim ki mesela şurası a olsun diyeceğim. Ben bu fonksiyonun x-2'nin karesi olduğunu zaten çok iyi biliyorum. Daha sonrasında ise a'yı yerine yazarsam şuranın ordinatı a-2'nin karesi gelecektir. Bakın şuradaki uzunluk o zaman neymiş? a-2'nin parantez karesi. Peki şuradaki uzunluk ne? Buradaki uzunluk da a-4'tür. a-2'nin karesinin açılımı a-4a kare artı 4'tü. İşte bunu ben gidip a eksi 4'e bölecek olursam bu bana eğimi verir. Peki ben bu eğimi başka türlü nasıl bulurum? Tabii ki fonksiyonun türevini alırsın ve a noktasından atılan teğet olduğu için f türev a'ya bu buna eşittir diyeceğiz. F türev a. Peki ben f'in türevini bulsam bunun türevi nedir arkadaşlar? 2'yi başa attınız. x eksi 2 çarpı içinin türevi 1. a'yı yerine yazarsam 2 parantezinde a eksi 2 gelir. Yani arkadaşlarım 2 parantezinde a 2'ye eşitmiş bu eğim. O zaman bu da eğim. Bu da eğimse birbirine eşittir. Hatta ve hatta şu kısım a 2'nin karesiydi ya. Aynen öyle kalsın. a 2'nin karesi. Böylelikle her iki taraftaki a 2'lerden birer tanesini götürürüm. İçler dışlar yaparsanız a 2 eşittir. 2 a 8 gelir. Buradan a'yı bu tarafa davet ettim. a eksi 8'i diğer tarafa davet ettim. 6 geldi. Bakın a kaçmış? 6. Peki bu bu A ve B noktalarını bulunuz demişti ya. A 6 ise bunun bir de ordinatını bulmak zorundayız. Bunun ordinatı nasıl bulunur? Tabii ki fonksiyonda yani x-2'nin x, karesine yerine yazarsın. 6-2'nin parantez karesi bu da bize 16'yı verir. Demek ki burası da 16'ymış. B noktasını 2'ye 0 bulmuştuk. O zaman A noktası da tabii ki 4'e 16'ymış sevgili arkadaşlarım. İki noktayı da böylelikle bulmuş, elde etmiş bulunduk. Evet bu sayfayı da bitirdik mi? Bitirdik. Birazdan nefes nefese kaldık. Yemeğin üstüne çekmemek gerekiyormuş videoyu. Bunu bugünlerde çok iyi anlıyorum. Biraz sıkışığım bugünlerde. Biraz bayağı yoğunum yani. Bir yandan Zeynep sıkıştırıyor. Bir yandan gündelik hayat koşulsurmacıları. Bir yandan videolar. Bir yandan işte yeni kitapların yazımı. Bir sürü iş. Bir yandan hayatın yorgunluğu tabi. O olmazsa olmaz yani. Hani hayatın yorgunluğu. Sıkıştırıyor. Video çekecekte çok. Aşırı derecede zamanlar bulamıyorum. Mesela şu an yemeği bir saat önce falan yedim. Üzerine video çekince nefessiz kaldım vallahi. Yani yaşlanıyoruz mu artık ne yapıyoruz? 32 yaşındayız ama bu kadar etki ediyor muymuş ya? Ben yaşlandığımı gençler sizin de aklınızda bulunsun. 30'dan sonra insan hafif hafif böyle yaşlandığını hissediyor. Yani arkadaşlar halısa amaçına çağırdılar. Ben o güne kadar... Bir de ben hani eskiden futbolculuk tecrübesi olan bir insanım. Halı saha maçına çıktım. Diyorum ki böyle kendi kendime kafamda kuruyorum. Hani Uzun zamandır da yapmamışım maç. Diyorum ki asarım, keserim, oradan ara pas veririm, koşarım, duvar pası yaparım, vururum, köşeye gider. İşte 90'dan ağları temizleriz falan. O iş öyle olmuyormuş. <gülüyor> olmuyormuş yani. O çok farklı bir olaymış. 30'dan sonra hele o kadar da mola verince ara verince 30'dan sonra olmuyormuş gitmiyormuş arkadaşlar. Maşın 10. dakikasından sonra böyle dilimi dışarı çıkarıp böyle koşmaya başladım yani. <gülüyor> o iş öyle olmuyormuş. Umarım arkadaşlar e, sizler de ben iyi biliyorum Sınav e, sınava böyle iyi asılan arkadaşlar da genelde böyle e, kilo alımı başlıyor. Hani... Leyla ile Mecnun'da hani sakız dedikleri bir mevzu var biliyorsunuz siz de onu kötü bir bağımlılıktır. Ee, o bağımlılıktan vazgeçen insanlar hani hemen kilo almaya başlarlar ya ismini vermek istemiyorum o bağımlılığı. Ee, aynı o şekilde arkadaşlar yani ders çalışmaya başlayan adamda tabii kilo alımı başlıyor çünkü gündelik hayat bağımlılığından vazgeçip derslerine adadlı olmaya çalışıyor o sırada sürekli de bir şeyler yiyor hareketsiz tabii ki doğal olarak masa başında anne baba da eğer sürekli fındık fıstık bir şeyler getiriyorsa Kilo almamak elde değil alınıyor. Ee, umarım sizler de sevgili arkadaşlarım aranızda kilo alanlar varsa hiç ama hiç mutsuz olmayın. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü hazirandan sonra o kilolar e, size geçici kilo olarak geldiklerini iyi belli ediyorlar. Çünkü anında kayıp kaybolabiliyorlar. Biraz daha istikrarla tabii ki. E, spor falan yapmana gerek kalmıyor. Kendiliğinden gidiyor o kilolar. Sanki böyle oturduğun yerde su bağlıyormuşçasına ciddi anlamda böyle ders çalışanlarda böyle bir olay oluyor ya. Yani e, bu AYT kitabın yani bu kitabı arkadaşlarım yazma sürecinde yaklaşık bir hani 10-11 günlük artık kitabın baskıya gitmeden önceki son 10-11 günde dikkat ettiyseniz video falan da atmadım ben o sıralar. E, tamamen masa başında e, kitaba yoğunlaşmış durumdaydım. Ve o 10-11 günlük süreçte inanır mısınız 4 kilo aldım. Yani öfsane bir şey yani hani oturuyorsun sadece çay içiyorsun kahve içiyorsun bir şeyler atıştırıyorsun ve sadece oturuyorsun ben yani size emin ederim 3-4 gün dışarı çıkmadığım zamanlar oldu bu çok fena feci bir durum ee, ama anında gidiyor yani o kitap çıktı kitap çıktıktan sonraki 10-15 gün içerisinde hemen 2,5-3 kilo gitti o 1 kilo fazla kaldı ama orada yapacak bir şey yok evet muhabbetimizi de ettiğimize göre devam edelim dersimize. Nereye geçtik biliyor musunuz? 149. sayfaya geçtik. Buradaki 4 soruyu çözdükten sonra artık artık artan ve azalan fonksiyonlara geçeceğiz. Muhabbet ederken biraz da yayılmışız. Toparlanalım şöyle. Evet. Şimdi çözelim bakalım. Daha fazla yayıldım gibi hissettim şu an ama hakkınızı helal edin bakalım. <gülüyor> Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. F bileşke F f'in türevinde 4. 4. Şimdi bak şu f bileşke f, f demek Şöyle demek F bileşke fx'in türevini al diyor Yerine de x gördüğün yere de 4 yaz diyor Ben bunun türevini nasıl alırım F'in türevinde fx derim Çarpı içinin türevinden f türev x derim 4'ü de yerine yazarsanız f türev F4 çarpı f türev 4 çıkar karşımıza Bu soruluyor yani açıkçası Şunu alalım bize bunun sorulduğunu bilelim yani. Tamam mı? Şuraya koyalım. Şimdi çıkalım yukarı. Grafik zamanı. Evet. F4. F4'ün 4 olduğu aşikar. Şöyle gördünüz. Bak F4 4müş, Yani şurası 4. Geriye ne kaldı? F'in türevinde 4 kaldı. Bir de bir tane daha F'in türevinde 4 var. Aa güzel. Uğraştırmayacak. Peki F'nin türevinde 4 ne demek? Bu fonksiyona 4 absisli noktadan çekilen teğetin yani şu teğetin arkadaşlarım eğimi demek. Bu teğetin eğimini nasıl bulursunuz? Karşı bölü komşu diyerek. Burası 4 burası 3 ise demek ki 4 bölü 3'müş. Yani bu 4 bölü 3. E bu da 4 bölü 3 hocam. İkisini çarparsan cevabı yani 16 bölü 9'u bulursun. Cevap buydu ve devam ediyorum. 88'de. Şimdi bunlardan birisi F. Öteki de G. F'e çekilen teğetin ismi D1 g'ye çekilen teğetin ismi de d2. Şimdi sorumuzu okuyalım. F,G fonksiyonları birer teğetleri yukarıda aynı grafikler, ayrı grafiklerde gösterilmiştir. Şu ne demekti. f'in türevinde g0 Çarpı g'nin türevinde 0 demekti mi arkadaşlarım f'le g'nin türevinden. Yukarıdaki gibi yaptık farkındaysan. O yüzden detaylı yazmadım. Şimdi g0 gerekiyor bize. g0 kaçmış arkadaşlar? Bakın burada 1'miş. Sonra f türev 1 gerekiyor. Yani f fonksiyonuna 1 apsisi noktadan çekilen teğetin eğimi. Nasıl bulacağız? Üçgene bakacaksın. Şurası 2, burası 3 ise 2 3. Ama azalan olduğu için 2 bölü 3 diyeceğiz tabii ki. Bak burası 2 bölü 3'müş. Çarpı bir de sevgili arkadaşlarım g türev 0 var. Yani g fonksiyonuna 0 apsisi noktadan çekilen teğetin eğimi var. Yani o da karşı bölü komşudan 1 bir bölü 1'den 1'dir arkadaşlarım. İkisini çarparsanız zaten eksi 2 bölü 3 gelecektir. Bu da bize cevabı verecektir. Evet. Devam. 89. örnek. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği ve eksi 2 apsis noktada x eksenine paralel teğetinin grafiği verilmiştir. Bakın birisi şu. Tamam. teğetin grafiği. Öteki de bu eksi 2 apsis noktadan çekilmiş bu teğet ve eksi 2 için fonksiyonun yani f eksi 2'nin de eksi 4 olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Bir de gx fonksiyonu vermiş. Gx fonksiyonu bu. G fonksiyonuna x eşittir eksi 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi sorulmuş. Bakın arkadaşlarım. Bu ne demektir? G'nin türevinde eksi bul demektir. Yani biz açıkçası şunun türevini alacağız. 2 2 4. G'nin türevinde x eşittir. Şurada bir çarpımın türevi. Burada da bölümün türevini uygulayacağız. Maalesef. Maalesef. Şimdi uzadıkça uzayacak. Ama olsun. Bu güzel bir alıştırma olacak bizim için x'in türevi birincinin türevi 1 bir. 1 yazmıyorum çarpı ikincinin aynısı yani fx artı birinci çarpı ikincinin türevi artı diyorum şimdi devam bölümün türevini uyguluyoruz birincinin türevi 2x iki çarpı ikinci eksi diyorum bu sefer birincinin aynısı ikincinin türevi ve daha sonrasında bölü ne diyoruz ikincinin karesi yani f kare x diyoruz ve artık x gördüğümüz yere eksi 2 yazma zamanı geldi yani f 2 artı değil eksi yazıyorum artık 2 çarpı f türev 2 artı 2 kere 2 4 yapar çarpı f 2 eksi 2'nin karesi 4 yapar f türev 2 bölü f 2'nin karesi diyeceğiz. Yani f kare eksi 2 pekala şimdi bana bir f 2 lazım bir de f'in türevinde 2 lazım dikkat ettiysen f 2 zaten 4'tü türevi de yani ev türev -2 demek ne demek fonksiyona -2 apsisi noktasından çekilen teğetin yani şunun eğimi arkadaşlarım bu zaten x eksenine paralel olduğu için sıfırdır bunun eğimi O halde F türev -2 yani şurası 0 şurası da 0 oldu f 2'nin -4 olduğunu biliyorduk x -4 bak burada bir tane artı var x -4 kere x -4 16 yapar bölü şu da -4 4'ün karesi 16 yapar 16 bölü 16 1'dir. Eksi 4 artı 1 bize cevabı verir. Doğru cevap eksi 3 olacakmış diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar. Bu videonun ve bu dersin artık son sorusu. Okuyalım bakalım. Yukarıda fx eşittir 2 bölü x grafiği ile x eşittir 1 apsis noktasından çizilen teğet doğrusu gösterilmiş. Şimdi grafiğimiz fx fonksiyon belli 2 bölü x. Buna göre AOB üçgeninin alanı sorulmuş. AOB neresi arkadaşlar? Bak şuradaki üçgen yani bize şu taralı üçgenin alanı sorulmuş. Doğru mudur? İçeriden Zeynep'in sesi geliyor olabilir arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Çocuğum küçük 9 aylık yavrucak. Eğleniyor yeni yeni ba ba ba ba ba ba demeyi öğrendi. Şu an kendini test ediyor ba ba ba ba diye bağırıyor. <gülüyor> Aşırı tatlı maşallah. Nazar değmesin. Aşırı tatlı. Neyse. Şimdi bu 2 bölü değil mi? Pekala. teğet et doğrusunu da vermiş. AOB tükenin alanı soruluyor. Şimdi şöyle diyelim mi? Ee, bizim bu e, doğrumuz yani teğet doğrumuzun eğimini biz bulabilir miyiz? Şimdi bu fonksiyon aslına bakarsanız 2 çarpı x üzeri 1'in ta kendisidir. Ben bunun türevini alırsam eğer. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 yapacaktır. Hangi noktadaki teğetin eğimini merak ediyoruz? Biz 1. O zaman 1'i yerine yazacaksın. 2 çarpı 1'den. 2 gelecek Şimdi eğim eksi 2'ymiş arkadaşlar Bu 1 Eğim <gülüyor> 2 ise Buradaki doğrunun ismi y eşittir 2x artı bir şey Onu bulacağız şimdi Beni nasıl bulacağız Arkadaşlar bizim bu Doğrumuz ve fonksiyonumuz 1 için 2'den geçtiğini biliyoruz bakın 1'e 2'den geçiyor çünkü 2 bölü 1'den 2 yapar Şimdi şurası kaç 2 mi Şurası kaç gençler Orayı da bulabilmemiz lazım. Eğimimiz kaçtı bizim? 2'ydi 2 1 olması lazım. O zaman burasının kaç olması lazım? 2. Şimdi 2 için 0'dan geçiyorsa yazdığın yerine 2'yi. 4 0'dan geçmesi için artı 4 gerekir. Demek ki bizim buradaki doğrumuzun ismi 2x 4'müş. Şurası 2 idi ya. Madem öyle 0 için b'den geçer. Yaz 0 yerine cort gitti 4. Bak burası da 4'müş. Artık üçgenin alanını bir zahmet bul Şurası. Taban 2. Yükseklik 4. 2 çarpı 4 bölü 2'den cort, cort. Cevap neymiş? 4 birim kareymiş arkadaşlar. Tamam. 90. sorumuzda da böylelikle çözdük ve artık nereye geçeceğiz? 150. sayfamızdaki artan azalan fonksiyonlara geçeceğiz. Burayı bir sonraki derste ele alacağız arkadaşlar. Artık sizleri azat edebilirim sonraki videoda artan azalan fonksiyonlar kısmında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayalım. Lütfen unutmayın.